Evet, selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Dördüncü haftadayız. Ee, İslam Felsefesi Tarih ve Problemler kitabını okuyoruz. Bu haftaki konumuz Ebu Bekir Razi. E, Tabi İlhad'ın gölgesinde bir filozof şeklinde bir tanımlamayla bir makale yazmış Hüseyin Karaman hocamız. Onun makalesiydi, okuduğumuz makale bu hafta. Bu Bekir Razı Nevi Şahsında Münhasır İslam düşünce tarihinde e, deist e, filozof olarak bilinen kişi hem de hekim filozof e, olarak bilinen ilk e, düşünür. Şeyden önce İbn Sina'dan önce öyle diyelim. E, kendisinden sonra da İbn Sina hekim filozof olarak tanınan İslam düşüncesinin en meşhur düşünürü oluyor. Evet, şimdi hayatı ve eserlerine bakacağız. Şimdi öncelikle Ebubekir Razi nasıl tanınıyor İslam düşüncesi açısından? Onu şöyle bir inceleyelim. Yani benim okumalarından elde ettiğim özetler bunlar. Sizinle de paylaşmış oldum. Evet arkadaşlar. İslam düşünce tarihinde i̇bn Sina'dan önce hekim filozof olarak tanınan düşünür. Hipokrat ile Galen'den sonra tıp ilmine yaptığı katkılardan dolayı Cali-Nusül-Arap yani Arapların Galen'i ünvanıyla anılan bir filozof. Şimdi Arapların Galen'i dendiği zaman Ebubekir Er Razi akla geliyor. Hipokrat ve Galen'le ilgili çok kısa bilgiler verelim. Hipokrat Malumunuz M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış Yunan ne diyelim, hekimi ve bugün de bütün tıp dünyası tarafından meşhur Hipokrat yemini edilerek doktorlar, hekimler görevlerine başlıyorlar. Hipokrat'ın aslında yaşadığı, doğduğu yer Türkiye sınırlarına, Anadolu'ya çok yakın. İstanköy diye biliniyor doğduğu yer önce 460 yılında dünyaya gelmiş. İstanköy, Kos Adası bu. Yunanistan'ın 12 adalarından bir tanesi. Kos Adası. Tam Bodrum'la sınır bir şekilde. Hatta benim ilk görev yerim olan Turgut Reis kasabasıyla Kos Adası. Karşılıklı birbirini gören iki yer. Dolayısıyla o Kos Adası'nda ki Türkiye, Türkçe adıyla İstanköy olan adada Doğmuş bir hekim, Hipokrat. Galen ise sonra 2. yüzyılda yaşamış antik Romalı, yani Romalı bir hekim. Tabi Hipokrat'tan da aslında meşhur olmuş, daha meşhur olmuş bir o. Dolayısıyla Batı düşüncesinin en önemli iki hekimi olan Hipokrat ve Galen'den sonra Ebu Bekir Razi düşünce tarihinde ya da tıp tarihi açısından hemen ortaya çıkmış ve kendisini göstermiş orta çağda yaşamış bir düşünür. İslam düşünürü. Hekim filozof olması önemli. Bu özelliği taşıyan hani nadir düşünürler var. Daha sonra kendisinden sonra da i̇bn Sina geliyor. Dolayısıyla nasıl tanınıyormuş? Arapların Galeni. Yine Ebu Bekir Razi'yi biz beş ezeli ilke teorisi e, açısından tanıyoruz. Onun ileri sürdüğü e, alemin oluşumu ile alakalı olarak tanrı alem ilişkisini izah ederken, yani felsefi düşüncesini ortaya koyarken e, geliştirmiş olduğu beş ezeli ilke açısından onu tanıyoruz. Meşhurdur bu. Hatta onu deist bir filozof olarak ya da Naturalist, tabiatçı bir filozof olarak saymamızın sebeplerinden bir tanesi yine bu beş ezeli ilkeyi ortaya koymuş olması ee, ve kendisine, kendisinin ilhatla itham edilmesinin ve düşünce tarihinde kendi yaşadığı dönemde zındık olarak ya da mülhit olarak anılmasına sebebiyet veren temel görüşü o, beş ezeli ilke. Ayrıca din ve peygamberliği de gereksiz e, gören düşünceleri olduğu iddia edilmiş. E, ne yazık ki tabii bizim e, elimizde onun çok fazla eseri olmadığından bu konudaki görüşlerinin e, gerçekten de öyle mi olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla Hüseyin Karaman Hoca'nın da e, kitabın, daha doğrusu makalenin ki yaklaşımı gibi biz de ihtiyatlı yaklaşmayı tercih edelim. Din ve peygamberliği Hani, e, gereksiz gördüğüne dair bunun yerine insana işte Tanrı'nın akıl ve adalet duygusu verdiğini iddia ettiği bir takım görüşler var. Yani onu biliyoruz evet. Diyor ki işte insandaki en önemli Tanrı'nın verdiği en önemli iki nimet var. Bir tanesi akıl, diğeri adalet duygusu. İnsan bu ikisiyle hem bu dünyadaki hem de ahiretteki bütün hayırları, güzellikleri elde edebilir diyor. Ee, ama peygamberlere ihtiyaç var mı yok mu işte özellikle hak din olan İslam'la alakalı eleştirileri ya da onu reddeden bir takım görüşleri var mı yok mu ee, net değil ee, Ebu Hatim er Razi isimli bir yazarın kitaplarında e, Ebu Bekir Razi'nin bu tarz görüşleri olduğu iddia edilmiş bu iddialar üzerine onu hani insanlar deist olmakla ve peygamberi ve dini reddetmekle itham etmişlerdir. Yine Ebu Bekir Razi'yi biz İslam felsefe tarihindeki ilk kapsamlı ahlak eserini et bu Ruhani isimli eseri yazmasıyla tanıyoruz. Bu önemli. Kindi'nin de aslında bir Def-ül Ahzam isimli eseri vardı ama kapsamlı bir ahlak eseri olarak onu görmedik. O bir risale gibiydi ve üzüntünün nasıl aşılacağı, üzüntüden insanların nasıl kurtulacağıyla ilgili bir takım görüşler olduğu için biz Ebubekir Errazi'nin Tıbbır Ruhani'sini, İslam dininin yani dini bir ahlakın dışında felsefi bir ahlak perspektifinden yazılmış İlk kapsamlı ahlak e, eseri olarak e, kabul ediyoruz İslam felsefesi tarihinde. Yine ilk tıp etiği, meslek etiği yani hekimlik meslek etiği dediğimiz bir e, eser de kaleme almış. Ahlak-ı Tabip isimli. E, yani Persimizin ileriki kısmında bunlara da değineceğiz. Başka tıp sahasındaki çalışmalarıyla yine tanınan bir isim. Tıp sahasında birçok şey yeniliğe öncülük etmiş. Özellikle mesela bu uzmanlıklar yani poliklinik meselesi. Diyelim ki işte bir hekim bütün her şeye, her hastalığa bakmayacak. Özellikle belli uzmanlıkları olacak. Yani tıpta uzmanlaşma konusunu Ebu Bekir Razi gündeme getiriyor. İşte bu. Mesela bugünkü gibi kulak, burun, boğaz ayrı olacak şekilde, ahiliye ayrı olacak şekilde, ortopedi ayrı olacak şekilde poliklinik poliklinik ayırıyor. Tedavi yöntemleri açısından hastaları kabul ederken. Çünkü ünlü bir başhekim aynı zamanda. Bağdat'ta büyük bir hastanede başhekimlik yapıyor. Yine modern kimyanın kurulmasına da katkıda bulunmuş. Kimya'yla da ismi anılıyor. Peki Ebu Bekir Razi tam adı nedir? Ebu Bekir e, Razi'nin tam adı e, Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya bin Yahya Er-Razi'dir arkadaşlar. Nereli? Kendisi İran'ın Horasan bölgesinde e, bölgesine bağlı Rey şehrinde. Meşhur ilim merkezi olan Rey şehrinde doğmuş. 865 yılında yani 9. 100 yılın ortasında e, hemen doğduğunu görüyoruz Rey şehrinde. E, gençliğinde sarraflık yaparak hayatını kazan, kazanan birisin. Uyumculuk yapıyor, sarraflık yapıyor. E, bu nedenle de kimyaya merak sarıyor aslında. Çünkü madenleri tanırken, yani hangi madenin e, altın olduğu, hangisinde işte altın oranının yüksek olduğu, gümüş vesaire. Tüm madenleri tanıyabilmek için çeşitli deneyler yapıyor. Bu deneyleri yaparken de işte kimyayı, simyayı aslında e, deneysel kimyayı e, bir anlamda kurmuş oluyor. Böyle de bir özelliği var. <gülüyor> Tabii bu sırada şöyle bir şey anlatılıyor. Kendisi e, arkadaşlar bu sırada <gülüyor> bu kim, kimyevi gazlardan e, gözleri etkileniyor ve bozuluyor gözlere. Hatta ömrünün sonlarına doğru e, bir katarakt dediğimiz hastalığa yakalanıp ileride ama oluyor yani. E, işte bu göz hastalığını da e, çaresine bakmak için, göz hastalığının çaresine bakmak için de tıp ilmine merak sarıyor. Dolayısıyla önce kimyaya olan ilgisi mesleğinden kaynaklanıyor ardından bu gözlerindeki rahatsızlığa, çağrı ararken de tıp ilmine merak sarıyor. Sanırım kaynaklarda 30'lu yaşlarda olduğu söyleniyor. Yani tıp ilmine merak sardığında. Ve bununla beraber yani aynı zamanda şiir, işte bilim, müzik, musiki, edebiyatla da ilgilenen birisi Böyle de tanınıyor. Hatta çeşitli böyle gençlik gruplarında ya da işte arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde sazlı sözlü muhabbetler yapıyorlar. Yani şiir muhabbeti, edebiyat muhabbeti böyle bir sanatkarlık da var kendisinde. Ama bu tıbba olan merakı ilme olan merakı hepsini bastırıyor ve diyor ki biz artık olgunlaştık yani belli bir yaşa geldik. Bu saz, söz, edebiyat, şiir bu işleri bırakıp gerçekten hayatımızda bize yön verecek değerli olan bir şeylere yönelmemiz gerekiyor deyip ilme kendisini vakfiyor ileride de göreceğiz o kadar çok okuyor ki yani insanlar onu gördüklerinde bu razi nerede görürlerse ya işte bir kitabı okurken ya notlarını başka bir kağıda geçirirken ya da ne bileyim bir çeviri yaparken gördüklerini söylüyorlar hiçbir zaman onu boş dururken görmüyorlar ifadeleri böyle Kendisi de kendisiyle ilgili Esiratül Felsefiye isimli bir otobiyografik nitelikli bir eserinde yani Sokrates gibi bir filozof olma yolunda ilerlediğini, ilme çok merakının olduğunu, bu nedenle çok kitap okuduğunu, okumadığı kitabın kalmadığını, tanışmadığı ilim adamının kalmadığını söylüyor. 200'e yakın eser kaleme aldığını söylüyor. Ve diyor ki artık benim devrimde yaşayıp da benim bu yaptıklarım kadar e, ilimle alakalı e, felsefeyle alakalı çalışma yapmış olan başka kişi varsa gösterin. Yoksa bilin ki e, Sokrates gibi filozof olma unvanını ben de taşıyorum bu nedenle diyor. Böyle de e, bir kendisiyle alakalı bir sözü var. Bu <gülüyor> e, Razi tahsil amaçla çıktığı seyahatlerinin sonunda özellikle tıp alanında şöhrete e, kavuşuyor arkadaşlar ve Bağdat'ta halife müktefi villa kendisini davet ediyor saraya. O sırada 30 küsür yaşlarında olduğu söyleniyor ve Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta daha sonradan Bimaristane Adudi isimli bir hastanenin başhekimliğine getiriliyor. Burada işte tıpla alakalı çalışmalarını yapıyor arkadaşlar. İşte yaptığı şeyler bunlar. Mesela tıpta neler yapmış? Tıpta uzmanlaşmayı ve klinik tedaviyi icat etmiş. İlk defa hayvan bağırsağını ameliyat dikişi, cıvayı müsil ve alkolü antiseptik olarak kullanmış. Göz bebeğinin ışığa tepkisini fark etmiş ve eczacılığa Ortaça Avrupa'sında Album Razes olarak bilinen beyaz kurşun merhemini kazandıran kişi olarak tanınmış. Bu arada Batı'da kendisi Razes olarak biliniyor arkadaşlar. Razi'nin kendisi. Yine hayatının sonlarına doğru, doğru az önce de ifade ettiğimiz gibi görme duyusunu tamamen kaybediyor Ve 925 yılında da e, herhalde 60 yaşlarında ya da 65 yaşlarında e, Rey'de vefat ediyor da vefat ediyor. Doğduğu yerde vefat etmiş oluyor arkadaşlar. Bunu bilelim. Evet, ilme olan merakını şöyle anlatıyor. Az önce benim ifade etmeye çalıştığım şey buydu. Beni tanıyanlar bilir ki ilme karşı olan sevgi, tutkum ve bu yoldaki çalışmaların gençliğimden beri aralıksız devam etmektedir. Okumadığım bir kitap, karşılaşmadığım bir ilim adamı bulunsa büyük bir zarara, uğrayacak olsam bile o kitabı okurum ve o alimi tanırım. Diyor. Bu alandaki sabırlı çalışmaların neticesinde bir yıl zarfında müsfette olarak 20 bin varaktan fazla yazı yazdım. diyor. Şimdi eserlerine bakalım. Öne çıkan eserleri. Et tıbbır ruhani arkadaşlar. En meşhur bilinen eseri. Bugün Razi'nin e, çalışmalarının eserlerine Mahmut Kaya Hoca'nın yaptığı Felsefi Risaleler isimli çevriden okuyabilirsiniz. Oradan bulabilirsiniz. Et-Tıbbul Ruhani'nin içeriği var orada. Es-Siretül Felsefiyenin içeriği var. Yine El-Havi El-Cami-ül-Kevir isimli büyük bir tıp kitabı var arkadaşlar. Et-Tıbbul Mansuri ya da Et-Tıbbul Cesedani şeklinde ifade edilen yine bir tıp kitabı var. Ahlakut Tabip meslek etiği ile alakalı, hekimlik meslek etiği ile alakalı kitabı. Kitabı Şukuk Ala Galenus yani Galenle alakalı kitabı. Kitap Sır Rosina e, Atiyyet Tıp demiş yine tıpla alakalı kitabı. Kitabul Mürşid, Kitabul Fusul, Kitabul Cüderi ve Hasba, Risale Tecaribul Bimaristan diye. Ed-Tıb'la alakalı kitaplarını görüyoruz ama ed tıb Ruhani baştaki kitabı bir ahlak kitabıdır arkadaşlar. Ahlak-ı Tabib de öyledir. es siret Felsefiye de öyledir. Bunun e, e, metafizikle alakalı yani bu alemin yaratılışıyla alakalı e, görüşleri, e, metafizik demeyelim de alemin yaratılışıyla alakalı görüşleri e, el i̇lm İlahi isimli bir risalesinde yer alıyor. Onu da felsefi risaleler içerisinde e, tercüme e, etmişler arkadaşlar. Şimdi felsefi düşüncelerine bakalım. Kısaca e, Razi'nin günümüze gelen eserlerini incelediğimizde onun felsefi düşüncesinde beş ezeli ilke anlayışı ve buna bağlı olarak varoluşun açıklanışı, ahlak felsefesi, din, kutsal kitap ve peygamberlikle ilgili görüşlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani e, felsefi düşüncesi dediğimizde verasinin beş ezeli ilkeden söz edebiliriz. Onun ahlak felsefesinden söz edebiliriz. Bir de e, bildiğimiz kadarıyla ya da gördüğümüz kadarıyla din ve kutsal kitaplarla ve peygamberlikle alakalı görüşlerinden söz edebiliyoruz. Bunun dışında herhangi bir görüşünü net olarak bilmiyoruz arkadaşlar. Peki bu beş ezeli ilke nedir? Bu beş ezeli ilke alemin ee, varoluş serüveniyle, süreciyle alakalı bir şey. Yani bu alem, içinde yaşadığımız bu alem, bu evren nasıl oluştu? Ee, bu, bunu kim yarattı? Gibi sorulara verilen cevapları e, içeren e, bir teori bu. E, razi, Tanrı-Alem ilişkisini e, el-kudema-ül-hamse yani beş ezeli anlamına gelen kadimin çoğulu kudema. E, el-kudema-ül-hamse adını verdiği bir kavram topluluğuyla açıklıyor. Bunlardan ilki, birincisi yaratıcı, bari. Ee, aslında bari ifadesi burada önemli bir ifade. Ee, çünkü mesela e, ibda ifadesini kullanmıyor. Yani yoktan yaratmayı kullanmıyor yaratıcı için. Ona göre yaratan yoktan yar, yaratmıyor. Var olan Pasif bir şekilde bekleyen bir maddeye şekil veriyor, biçim veriyor, suret veriyor ve böylece yaratma gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla beş tane ezeli ilkeden bu anlamda bahsetmiş oluyor. Yani temelde yoktan yaratmanın imkansız olduğunu düşündüğü için, bunun mümkün olmadığını düşündüğü için, Razi bu görüşünü kurgularken beş tane ezeli ilke tespit ediyor kendince. Bunlardan ilki yaratıcı bari. Peki nedir yaratıcı ona göre? Bir canlıdır ve faaldir. faaldir. Ezelidir. Başka cisim değildir. Değişime uğramaz. Her şeyin düzenleyicisi olup bizatihi kaimdir. Alimdir. Yani ona hiçbir şekilde gaflet gelmez cehalet uğramaz ona ve adildir. Yaptığı her şey itidallidir, dengelidir ve adildir. Ve tam anlamıyla kudret sahibidir. Şimdi yaratıcı ilkeden kastettiği bu. ikinci ezeli ilkesi Külli nefis. Şimdi ona göre tıpkı yaratıcı gibi onunla beraber var olan, canlı yine faal Başka ezeli bir ilke daha var. Bu da külli nefis. Yani bütün işte hayvan, bitki, insan nefislerinin, hani o bireysel nefislerin aslında çıktığı ana kaynak, ana yurt gibi düşünebilirsiniz bu külli nefisi. Bütün nefislerin temel kaynağı orası. Onlar işte suretle birleştiği zaman bireyselleşen nefisler olarak... İnsanların bedenine ilişiyor ve öylece külli nefisten ayrılmış oluyorlar. Yani ne zamanki beden ortadan kalkınca o tekrar nereye dönüyor? Külli nefse dönüyor o bireysel nefis. Şimdi külli nefis de çok enteresan bir şekilde canlı, faal ve ezeli bir ilke. Yine cisim değil. Ancak varlıkları oluşturmak için maddeyle birleşince bireyselleşiyor. Bu tikel nefisler yani bireyselleşince artık kümel değil tikel bir nefis haline geldiği için bunlar ezeli olmadıkları için ölümle birlikte bedenden ayrıldıklarında tekrar külli nefse dönüp onunla birleşiyorlar. Yani denizden bir damlanın düştüğünü düşünün o deniz külli nefisse o damla ne oluyor? Bireysel tikel nefis oluyor. İnsanın e, nefsi olduğunu düşünün. Yani bir kaba girdiğini düşünün. Bir bardak e, denizden su aldığınızı düşünün. O aldığınız bardak ne oldu? Külli nefsin bir parçası olarak bireyselleşti. Artık o kabın cismine girdi. Daha sonra onu tekrar denize döktüğünüzü düşünün. Yani bardağın o anlamda ölen bir insanı temsil ettiğini. E, ve onun ruhunun, nefsinin tekrar o külli olan denize Döndüğünü düşünün. Böyle düşünüyor. Külli nefis başlangıçta alemi yaratmaya istekli olmayan, bakın burada da enteresan mitolojik bir kurgusu var. Ebubekir Razi'nin e, kendince diyor ki bu yaratıcı, bu faal olan, canlı olan birinci ilke e, alemi yaratmaya istekli değildi diyor. Başta böyle kendi başına duruyordu daha sonra yani alemin yaratması noktasında karar vermesini sağlıyor külli nefis. Yaratıcının karar vermesini sağlıyor. Peki nasıl sağlıyor onu da biraz sonra göreceğiz. Önce biz ülkeleri bir tanıyalım. Üçüncü ezeli ilke mutlak madde ya da heyula dediğimiz şey. Bu da cansız ve pasif olan bir şey. Cansız ve pasif Bölünemeyen sonsuz sayıdaki atomlardan meydana gelmiş ve basit bir şey. Alemdeki bütün varlıklar, aklımıza ne gelirse, mutlak madde ile mutlak mekanın, dördüncü olan ilke mutlak mekan ki bütün alemdeki varlıklar bu ikisinin farklı oranlardaki birleşiminden, karışımından, terkibinden meydana gelmişler. Alem sona erdiğinde mutlak maddenin parçaları tekrar birleşmeden önceki ilk hallerine geri dönecekler ve bu şekilde varlıklarını ilelebet sürdüreceklerdir. Yani Razi, Helula ismini verdiği biçimsiz mutlak bir maddenin de herhalde sonsuz sayıdaki atomlardan meydana gelmiş biçimsiz, suretsiz mutlak bir madde olarak bunu tahayyül ediyor. Bunun pasif bir şekilde yine ezeli bir varlık olarak bulunduğunu söylüyor alemde. Yani alemin yaratıldığını kabul ediyor. Bakın bunu unutmayın. Raziye göre alem yaratılmıştır. Bu haliyle içinde bulunduğumuz bu düzenli haliyle nedir alem? E, yaratılmıştır. E, kendiliğinden böyle bu halde değildi. Peki kendiliğinden olduğu hali nasıl? İşte Mutlak madde olduğu halde, heyu, heyu'la biçiminde suretsiz ve pasif, cansız bir madde halinde durduğunda ezildi o. Buna işte sonradan Tanrı ne yaptı? Bir suret kazandırdı, şekil verdi, düzen verdi. Bugünkü alem oluştu Razi'ye göre. Razi mutlak maddenin ezeliliğini iki noktadan hareketle savunmaktadır. Yani Maddenin ezeliliği nasıl savunulur? Birincisi ona göre mutlak anlamda yoktan yaratma imkansızdır. Az önce de söylediğimiz gibi ibdanın, yoktan yaratmanın imkansız olduğunu söylüyor. Yani yoktan yaratma eğer imkansızsa o zaman bir şeyler olacak ki Tanrı ondan bir şeyler yaratmış olsun. Onu kullanarak yaratmış olsun. Böyle düşünüyor. Dolayısıyla yaratıcının fiiline maruz kalan mutlak madde yani heyula e ezeli olmalıdır gibi bir mantıki çıkarım yapmış oluyor. Dördüncü ezeli ilkesi mutlak mekan. Hala diye kullandığımız kavram. Raziye göre hala ne canlı, ne faal, ne de pasif olmayan mutlak ezeli bir ilkedir. Bakın canlı da değil. Faal de değil, pasif de değil ama ezeli bir ilke, mutlak mekan. Ee, peki bunu nasıl açıklayacak bize? Şöyle diyor, hala dediğimiz şey içinde cismin olması mümkün olan, yani potansiyel açıdan bir takım cisme, cisimlere ev sahipliği yapabilecek, onları, onlara mekan olabilecek bir e, imkana sahip olan, fakat Cismin olmadığı boyut ya da boşluk. Hala dediği şey bu. Cismi taşımaya noktadır böyle bir potansiyele sahip ama içinde cismin olmadığı bir boyut olarak düşünüyor mutlak mekanı. İçine bir takım cisimlerin konulduğu kap gibi düşünebiliriz. Buna da benzetiyor çünkü. Dolayısıyla mutlak mekanın ezeliliğini de şu şekilde ortaya koyuyor. Mekan, pardon, mekan tutan şeyler olmaksızın mutlak mekan var olabilirken, yani düşünün, içinde cisim olmadan mutlak bir mekan var olabilirken, mutlak mekan olmaksızın mekan tutan cisimler var olamazlar. Mekan tutan cisimler var olduğuna göre, onların var olması için de mutlak bir mekanın var olması gerekir diyor. Yani onun bu sarı ile işaretlediğim e, önermesi mekanın da ezeli olduğunu kendince çıkarsamasına sebep oluyor. Nedir bu? Mekan tutan şeyler olmaksızın mutlak mekan var olabilirken, mutlak mekan olmaksızın mekan tutan cisimler var olamazlar. Eğer cisimler varsa ki varlar, öyleyse mutlak bir mekanda vardır. İşte bu mutlak mekanında Ezeli olduğunu söylüyor. Beşinci ezeli ilkesi mutlak zaman. Ona da Dehr ismi veriliyor. Razi'ye göre Dehr de hala gibi ne canlı, ne faal, ne de pasif olmayan ezeli bir ilkedir. Zamanı mutlak ve izafi diye ayırıyor. Mutlak zaman, işte harekete bağlı olmayan, Alemdeki harekete dönmeye, döngüselliğe bağlı olmayan, başlangıcı ve sonu olmayan bir müddet. Yani insanın şöyle düşünmesiyle, bir düşünün, bütün varlıklar diyor hareket etmese dahi, bütün varlıklar sabit bir şekilde kalsa dahi, insanın sadece bunu düşünmesi bir hareket olarak var olsa ya da yani hareket olarak sayabileceğimiz tek şey, insanın düşünmesi olsa, insan o zaman bile neyi düşünür? Bir zamanın geçtiğini düşünür. Herhangi bir harekete şahit olmasa bile. İşte bu insanın düşündüğü, insan aklının düşündüğü bu geçen zaman mutlak zamandır diyor. Çünkü bundan diyor bizim kurtuluşumuz yok. İnsan aklı düşündüğü zaman... Mutlak surette bir zamanın geçtiğini de bilir diyor. İşte insan aklının düşünerek elde ettiği ve geçtiğini düşündüğü bu zamana razi mutlak zaman diyor. Peki izafi zaman nedir? İnsanın e, hareketlere bağlı olarak, evrendeki hareketlere bağlı olarak bu mutlak zamanı bölümlemesinden ibarettir izafi zaman. Nedir bu? işte yıl, ay... Hafta, gün, saat, dakika, saniye, an gibi en küçükten en büyüğe doğru izafi olarak zamanı bölümlere ayıran insan bunu neye göre ayırır? İşte ayın hareketine, güneşin hareketine, dünyanın hareketine göre bunları böler diyor. Buna da izafi zaman diyor. Ona göre varlıkların oluşması için bu mutlak zaman ve mutlak mekanın çeşitli şekillerde, farklı orantılarda terkibe girmesi gerekiyor ve bunları birleştirecek, terkip haline sokacak aktif bir, faal bir ezeli ilkeye ihtiyaç var. İşte bunun yaratıcı bari olduğunu söylüyor Errazi. Ayrıca işte bunların nasıl birleştiği ve varlığı nasıl geldiği ile alakalı mitolojik bir açıklaması var. Şöyle ki, külli nefs raziye göre sadece tecrübe edilenleri bilmektedir. Fakat yapısı gereği ezelden beri mutlak maddeye karşı bir tutkusu, bir aşkı, bir arzusu bulunmaktadır. Çok enteresan, külli nefsi düşünün, ezeli, faal, canlı bir e, ilke. Ne yapıyor? Mutlak maddeye yani heyulaya karşı bir tutku besliyor. Garip. Ve potansiyel haldeki bu mutlak maddeyi harekete geçirip ona suret vermek böylece ona karşı duyduğu arzuyu tatmin etmeye çalışıyor. Yani külli nefsin böyle mitolojik bir açıklamayla evrendeki yaratılışı, şekil vermeyi, suret vermeyi nasıl başlattığına dair bir hikayesi var razı. Onu ona suret vermek istiyor ama Tanrı gibi bunu ilgin olmadığı için yapamıyor, kudretli olun olmadığı için bunu beceremiyor. Tanrı bunu görüyor, bakıyor ki külli nefis bir şeyler yapmaya çalışıyor, heyula ya şekil suret vermeye çalışıyor ama onun ona nasıl suret vereceğini bilmiyor, her şeyi iyice karma karışık hale getiriyor kaos çıkarıyor. O zaman hemen e, birinci ilke olan Tanrı raziye göre hikmetiyle, merhametiyle e, olaya müdahale ediyor. E, diyor ki dur bakalım ben sana yardım edeyim. Sen bunu tek başına yapamayacaksın. Dur bakayım ne yapmak istiyorsun? İşte şekil vermek istiyorsun. Tamam bu heyulaya ben bir suret vereyim. Bir suret kazandırayım. O zaman bak bakalım ne güzel oluyor. E, ve böylece Razi'ye göre alemi kaostan kurtarıp kozmoz dediğimiz düzenli bir hale getirmiş oluyor Tanrı. Böylece alemin yaratıldığını söylüyor. Bununla beraber Tanrı insanı yaratıyor daha sonra. Onda ferdi nefsi uyandırıyor ve böylece nefsin maddi aleme ait olmadığını, buraya yüce bir alemden geldiğini hatırlamasını. Ve asıl görevinin arınarak geldiği ilahi aleme dönmek olduğunu bilmesini istiyor. Şimdi hani külli nefisten ayrılmıştı demiştik ya bütün o bireyselleşmiş nefisler. İşte e, Tanrı raziye göre bu alemde e, insanı da yaratmış ve külli nefisten ona da pay vermiş ya da külli nefis ona da e, payını vererek bireyselleşmiş bir nefse dönüşmesini sağlamış insanın. Ama e, insanda bu nefsi uyandırmış Tanrı ve onun e, içinde yaşadığı aleme değil de e, içinde yaşamadığı ama daha böyle ezeli olan e, ilahi bir aleme ait olduğunu anlamasını sağlamış. Ve ona bir görev vermiş. İşte bu da akıl tabii. Aklıyla bunu insanın e, izah etmeye çalışıyor. İnsana verdiği akıl, ondaki e, insan olma özelliği anlamına geliyor. Ve Razi'ye göre Tanrı, insana akıl vererek, adalet duygusu vererek, onun insan nefsi taşıdığını ona bir anlamda bir bilinç vasıtasıyla kazandırmış oluyor. Ve diyor ki, senin görevin, yani aklın görevi bu anlamda nedir? İlahi olan alemi düşünmek. Çünkü sen oraya aitsin. Öyleyse akıl insanda bakın ne görevi görüyor? Yani bir anlamda peygamber görevi. Bir kılavuz, bir rehber görevi görmüş oluyor. Yani razi, akla, peygamberlik, vicdanı da din görevini yüklemiş oluyor. Adalet duygusu dediğimiz vicdan. Ona da din görevini yüklemiş oluyor. Ve diyor ki insana, insanın görevi nedir? Akla aklına uymak, aklın rehberliğine e, ayak uydurmak. Böylece o hem bu dünyada hem de öbür dünyada güzelliklerle, hayırla karşılaşmış olacaktır. Ve bu e, dünyanın getirdiği, bu dünyadan kaynaklanan ki nedir o? Bedenidir mesela insanın bedeni bu dünyadan kaynaklanır. Ve onun taşıdığı bir takım e, kötü arzular vardır ki ona da heva ismini veriyor. Kur'an'dan aldığı bir kavramla. Hevasından kaynaklanan kötülüklerden arınmasını istiyor. Peki bunu nasıl yapacak insan? Aklıyla yapacak. Çünkü insanın hevası bu alemden kaynaklanır. Tabiattan kaynaklanır. Gazi'ye göre. Aklı ise ilahi alemden kaynaklanır. Birisi ilahi aleme aittir ve oradaki gerçekleri anlamaya kabiliyetlidir, düşünmeye kabiliyetlidir. Heva ise bu aleme aittir, tabiata aittir. Ve dolayısıyla o hep maddi, çabuk, hazır olan hazları talep eder. Ve bu onun için bir kötülüktür. Bunlardan arınması gerekir der. Ahlak vasıtasında da bunları göreceğiz. Bunun dışında razi varlığa geliş sürecini daha somut bir şekilde de şöyle açıklıyor. Yaratıcıdan meydana gelen ilk varlık ruhani cevherler olan aydınlatıcı ruhlardır. Bu biraz şey, aydınlatıcı nurlardır. E, neyi anımsatıyor bize? Yeni Eflatuncu e, Sudur Nazariyesi'ni hatırlatıyor. E, bütün yaratılmışların ilki olan aydınlatıcı nurlar, basit ve bileşik nur diye iki kısmı ayrılır. Bileşik nur alemin en aşağısında olup duyularla algılanırken basit nur ise alemin en üst kısmında bulunur ve duyulara konu değildir. Duyularla algılanmaz. Basit nurdan akıl, e, akli nefis, hayvani nefis ve hareketsiz tabi nefis, e, bitkisel nefis anlamında meydana gelmiş oluyor diyor. Tabi nefisten ise Cismani varlıkların yapı taşı konumundaki sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk gibi dört basit tabiat var oluyor. Sonra bunların birbiriyle terkibinden işte su meydana geliyor, toprak meydana geliyor, ateş meydana geliyor, hava meydana geliyor. Bu bakın e, tamamen naturalist bir e, felsefe. Bir anlamda materyalist bir anlamda naturalist bir felsefe varoluşu açıklarken tamamen doğal, tabi nedenleri sıralamış oluyor Razi. Evet, şimdi ahlak felsefesine bakalım Razi'nin. Razi'nin ahlakla ilgili en önemli eseri arkadaşlar, hiçbir zaman unutmayalım. et tıbb ruhani Aslında tıp kelimesini burada kullanmasının sebebi şu, bundan önce yazdığı eser et et mansuri Mansur isimli bir şahsa bir e, sultana yazdığı için e, orada bedenle ilgili e, rahatsızlıkların nasıl neler olduğu ve bunların tedavilerinin hangi yolla mümkün olduğunu yazıyor. İnsan bedeninin sağlığının nasıl korula, korunacağını yazıyor Tıbbül Mansuri'de. Ve e, Mansur'a bunu takdim ediyor. Daha sonra Mansur diyor ki, ya madem bunu yazdın, bu böyle yarım olmasın, bir de insan ruhunun hastalıklarını, rahatsızlıklarını, bunların neler olduğunu yaz, bunların çözümü, tedavisi nasıl olur, bunlardan bahset. Yeni bir kitapta böyle olsun. İkisini birleştirdiğimizde tam anlamıyla e, sağlık olsun yani sıhhat ortaya çıksın çünkü insan eden ve ruhtan e, müteşekkildir diyor. Bunun üzerine işte et ruhani yazıyor e, Ebu Bekir Razi. Ebubekir Razi'ye göre de ruhun e, hastalıkları yani nefsin hastalıkları e, nefsin hastalıkları e, kibirdir, ne bileyim hasettir, kıskançlıktır, hevadır e, aklımıza gelebilecek ne kadar kötü davranış varsa onların sebebi olan reziletlerdir diyor. Şimdi dolayısıyla bu hastalıklardan bahsetmesi nedir? Bir anlamda ahlaktan bahsetmesi. Dolayısıyla onun tıbbır ruhani ahlak felsefesidir. Arkadaşlar. E, tıbbır ruhani 20 bölümden oluşuyor. E, İslam felsefe geleneğinde ahlak sahasında yazılmış ilk kapsamlı eser olarak kabul ediliyor. Bir diğer ahlak eseri kendisinin hem teorik hem de pratik açıdan filozof olarak isimlendirilmeyi hak ettiğini ortaya koymak için yazdığı bir eser. Az önce bir pasaj onunla ilgili okumuştuk. O da Esiratül Felsefiye isimli eseri. Burada da Sokrat'ı kendisine örnek aldığı için, Sokrates'i, onun gibi bir filozof olma yolunda ilerlediğini Söylüyor, anlatıyor ve bunu kanıtlamaya çalışıyor. Sokrat gibi olmadığını iddia edenlere karşı bir anlamda cevap niteliğinde neler yaptığını yazıyor felsefeyle, tıpla, çağındaki ilimlerle alakalı olarak. Bu da bir ahlak felsefesi eseri olarak kabul ediliyor. Yine hekimlik ahlakıyla alakalı, ahlakut tabip eseriyle, e, belli bir makama yükselmede belirleyici olan temel ilkeleri ele aldığı Emaratül İkbal ve Devle e, isimli eseri de Razi'nin ahlak eserleri arasında sayılıyor arkadaşlar. Peki Razi'nin ahlak anlayışının e, temel ilkeleri neler? Altı temel ilkesinden bahsetmiş Hüseyin Karaman Hoca. Bunları şöyle sıralamış. Birincisi nefsimiz bedenimizle beraberken yaşantımız nasılsa öldükten sonraki durumumuz da buna bağlı olarak iyi ya da kötü olacak. İkincisi, insanın yaratılışının amacı ve hayatta en üstün değer bedeni hazlardan yararlanmak değil, ilim sahibi olmak ve adaleti uygulamaktır. Üçüncüsü, insanın tabiatı ve nefsani arzuları, onun dünyevi hazlara yönelmesini, aklı ise manevi ve üstün hazlara ulaşmak için bunlardan uzak durulmasını istemektedir. Dördüncüsü, insanı gözetip kollayan Tanrı, onun acı çekmesini, zulüm görmesini ve cahil kalmasını değil, bilgili ve adil olmasını ister. tanrı insan ilişkisi açısından bunu söylüyor. Beşincisi, insan nitelik ve nicelik açısından elde edeceği hazdan daha fazla olacak eleme katlanmamalıdır. Yani dünyevi hazların sonunda ortaya çıkacak bir takım elemler var. İnsan eğer o çabuk ve yakın olan hazı elde etmek istediğinde şunu hesap etmelidir aklıyla. Ya bunu yapacağım ama bundan sonra şu kadar da acı çekeceğim. Ve bu, bunun işte bir birimlik hazına karşı beş birimlik elem Duyacağım. Bu durumda ne yapması lazım? Onu tercih etmemesi lazım. O hazzı kabul etmemesi lazım diyor insanın. Ee, bu da önemli bir tespit. Çünkü burada akla bir görev veriyor. Ona göre, razıya göre akıl geleceği düşünür. Arkadaşlar. Geleceği düşündüğü için hesap yapar. Hesap yaptığı için şu anda yakın olan mevcut durumdaki hazlın sonrasına da bakar. O sonrasında elem varsa o hazzı tercih etmez. Onu reddeder. Akıl böyle yapar diyor. Hocam Ama... bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> Pardon. Pardon hocam bir şey sorabilir miyim burada? E, tabii tabii. Sinan sen misin? Evet hocam. Heh. Hocam burada diyor ki elde edeceği hazdan daha fazla olacak olan eleme kaptanmamalıdır. Yani evet. ee, kesin mi yahut da olası olan eleme? Mesela onu kaybedebilecek <gülüyor> olduğu için mi katlanmamalıdır? Yoksa ee, böyle bir şey söylemiyorum. Yani Sonunda yani kesin bir elem geleceğini bildiği hazza katlanmamalı. Ha. Yani eleme katlanmamalı. Şöyle bir haz var. Mesela oburluk üzerinden konuşalım. İnsan ee, çok yemeyi sever. Çok yemek haz verir insana önündeki bütün yemekleri yemek istersin. Ama bilirsin ki bütün bu yemekleri yedikten sonra bir şişkinlik hissedeceğim. Arkasından rahatsız olacağım. Midem ağrılacak. Ne bileyim belki uzun süreli tedavi gerektiren bir rahatsızlık peydahı olacak. Şekerim çıkacak. Tansiyonum yükselecek. Bütün bu elemleri akıl hesap edebiliyor. İşte o zaman ya ben bütün bunları biliyorum ama çok bir elem çekeceğim ama olsun bu yakınımda duran, şu an önünde mevcut, hazır olan şu hazzı da e, bu elemler olsa da bir tadayım dediği zaman yanlış yapmış olur raziye göre. Razi ne diyor? Hesapladığı ve daha fazla olan elemi gördüğü takdirde insan bu hazza da eleme de katlanmamalıdır. Yani o Teşekkür hazdan öğrenmiş. vazgeçmelidir. Sinan. Teşekkür ee, Yine sonuncu e, maddesi şu. Yüce yaratıcı, çiftçilik, dokumacılık gibi alemin bekası ve hayatın devamı için zorunlu olan sanatları geliştirme görevini insanlara vermiş Yani insanın sorumluluk sahibi çalışmayla sorumlu olan bir varlık olduğunu söylüyor. Ee, evet. Şimdi e, bunları tabi ele alırken bir takım ilişkiler üzerinden yani ahlak felsefesini Razi'nin düşündüğümüzde bir takım ilişkilerden bahsediyor. Mesela bunlardan birincisi akıl-heva ilişkisi. Ona göre insanı yöneten iki temel kuvvet bunlar. Biri akıl diğeri heva. Akıl işte insana verilmiş en büyük nimet. Hem bu dünyada hem de öte dünyada rahat etmesini sağlayacak insana, insanın. E, i̇nsan dolayısıyla eylemlerini e, akla göre e, yapmalı. Ak, aklının söylediğini e, yapmalı. Yani mantığa usul vurmalı eylemlerini ve bunun rehberliğinde hareket etmelidir. Diyor. Heva ise kötülükleri emreder. Kötülüğün kaynağıdır e, ve bu anlamda aklın düşmanıdır raziye göre. E, bütün kötü e, rezilet saydığımız e, değersizlikler, haset, cümrilik, yalan e, ne varsa bu hevadan kaynaklanır. Ve heva insanın içerisinde bulunan yani bedeninden kaynaklanan bir takım dürtülerle ortaya çıkar. Ve ne yapar? Aklı yolundan çıkarır, saptırır, Kötü tercihler yapmasına sebep olmaya çalışır insanın. O zaman yapılması gereken nedir? Hevanın akıl tarafından kontrol altına alınması, engellenmesi, bastırılması, raziye göre en büyük fazilettir. En büyük ahlaktır. Yani e, onun ahlak felsefesinin temeli budur. Aklın e, hakim olması, hevanın mahkum olması. Böyle diyelim. Razi'nin temel ahlak felsefesi bu. Çünkü ona göre akıl en büyük nimet ve rehberliğine e, ihtiyaç duyulan e, yegane doğru e, insana, bütün güzelliklere o ulaştırabilir nefsani arzuları engellemek ve onlara hakim olmak her akıl sahibi insan için gereklidir. Hatta dinen de zorunlu olduğunu, vacip olduğunu da ifade etmiş. Bu da önemli bir bilgi bizim için. İkincisi haz ve elem ilişkisi. Bu haz ve elem ilişkisini de yine insanın doğasından, tabiatından yola çıkarak açıklıyor. Ona göre insanın Tabi halde bulunması, kendi tabiatının gerektirdiği halde bulunması mevcut durumu nedir? Ee, i̇lk halidir, tabi halidir, nötr bir durumdur. Orada ne haz vardır ne elem vardır. Bu tabi halinin bozulması ile elem ortaya çıkar. Ee, tekrar bu tabi hale dönüşle de haz ortaya çıkar diyoruz. Böyle bir işte ilk hal... Ee, i̇lk halden çıkış e, tabi hale dönüş şeklinde hazzı, elemi ve nötr pozisyonu açıklamış oluyor. Bunu bir örnekle e, e, yapıyor. Diyor ki işte e, gölgeni serin bir yerden bunaltıcı yaz güneşinin altına çıkan ve sıcaktan etkilenince tekrar o gölgeli yere dönen kimsenin durumu gibidir diyor insanın durumu. Yani siz gölgedeyken Gölgenin kıymetini bilmezsiniz. Sıcağında elemini bilmezsiniz. Ne zaman gölgeden başınızı çıkarıp şöyle sıcağın altında kaldığınızda, özellikle adıyamanın sıcağını düşünürsek bunun bir elem olduğu anlaşılır. Elem duyarsınız. Tekrar böyle koşarsınız gölgeye, ağacın gölgesine. Tekrar serinleyince ilk halinize dönmüş olursunuz ve bu da size haz verir. Dolayısıyla ilk halden çıkış ee, elem ilk hale geri dönüş haz böyle bir düşüncesi var elem haz e, düşüncesi burada dikkatinizi çekeyim tamamen e, maddi bedensel bir haz ve elemden bahsetmiş oluyor e, Razi. çünkü Yunan düşünürlerine bu anlamda örnek alıyor referans alıyor onların e, haz ve elem görüşleri tamamen maddi haz ve elemle alakalı. E, ama göreceğiz işte Farabi ile beraber e, ne oluyor? Artık e, ruhsal bir haz ve ruhsal bir elem söz konusu oluyor Ahlak Belsefesi'nde İslam düşünürleri açısından. E, üçüncüsü üzüntü ve ölüm korkusu. Burada da yine e, Çinliğinin o Ahzan isimli eserindeki görüşlerine benzer görüşler ortaya koyuyor Ebu Bekir Razi. Ona göre insan üzülür. Ne zaman üzülür? İşte sevdiği ve arzu ettiği şeyler kaybolduğunda, onları kaybettiğinde üzülür. Başka bu sevdiği ve arzu ettiği şeyleri elde edemediğinde üzülür. İki şekilde üzülür. Ve bu üzüntü kötü bir şeydir, kötü bir duygudur. İnsanın aklını ıı, bulanıklaştırır, zayıflatır, nefse ve bedene çeşitli zararlar verir. Dolayısıyla bunun, bundan kurtulunması gerekir ya da seviyesinin azaltılması gerekir üzüntünün. Peki bu nasıl yapılacak diye düşünün üzerinde. Ve e, der ki temel felsefesi bu noktada Sokrates gibidir. Sokrates'in söylediği sözü hatırlayalım. Önemli olan çok şeye sahip olmak değil az şeye ihtiyaç durmaktır. Bu felsefeden hareket ediyor ve diyor ki, şunu unutmayın, ne kadar çok severseniz, sevin, arzularsanız arzulayın, bu sevdiğiniz, arzuladığınız şeylerin fani olduğunu, gelip geçici, bozulmaya tabi olan şeyler olduğunu bilin ve bir gün kaybedeceğinizi de bilin. Bunlar sonsuz olmadığı için elinizden çıkacak. Ya siz gideceksiniz ya o gidecek. Dolayısıyla bunlar öyle e, aşkla, tutkuyla, arzuyla sarılmayın. Diyor. O zaman diyor kaybettiğinizde hazırlıklı olursunuz ve üzülmezsiniz ya da üzülme seviyeniz az olur. İkinci bir yöntemde şunu söylüyor. E, ölüm korkusuyla paralelinde diyor ki her zaman öleceğini insan aklında tutmalı e, ve buna hazırlıklı olmalı. Ölümü düşündüğü zaman bu dünyanın da geçici olduğunu düşünmüş olacak. Bu dünyanın geçici olduğunu düşünen insan... Bu dünyanın geçici nimetlerine kalıcı bir e, bağla e, bağlanmayacak ve onları kaybettiğinde üzülmeyecek. Aynı zamanda ölümü sürekli hatırlayacağı için e, hem öleceği güne hazırlanmış olacak hem de sevdiği bir varlığın ölümüne şahit olduğunda e, nasıl davranacağına hazırlanmış olacak. Böyle bir tavsiyesi var. Yani sürekli Ölümü hatırlamakla alakalı olan bir görüş var. Hekimlik ahlakı konusunda da hekimlerin neler yapması gerektiğini normatif olarak bildirmiş. Demiş ki doktorun sahip olması gereken en önemli özelliklerden birincisi, inceleme ve araştırmalar yapmak suretiyle kendisini alanında geliştirmek. İkincisi, oyun, eğlence ve zevk -ü sefadan uzak durmak. Özellikle alkol bağımlısı olmamaya dikkat etmek. Yani hekimler için söylüyor bunu. Üçüncüsü hastalara karşı güzel davranmalı ve onlara iyi muamele etmelidir diyor hekim. Dördüncüsü kibir, gurur gibi kötü ahlaki e, özelliklerden uzak durmalı. E, hafife alınmasına ve küçük görülmesine sebebiyet verecek derecede de alçak gönüllü olmamalı. Başka insanlar arasında herhangi bir ayrım yapmadan hastalarına yaklaşmalı. Zengin, fakir, işte genç, yaşlı, kadın, erkek gibi ayrımlar yapmadan. Hastalarına karşı arkadaş gibi davranmalı. Onların sırlarını başkasına vermemeli diyor. Yine hastaya mümkün olduğu derecede iyileşeceği ve sağlığına kavuşacağı yönünde ümitler vermelidir diyor. Ve arkasından hastaların da hekimlere karşı görevlerinden bahsediyor. Ee, ve o kitabının özeti bu şekilde olmuş oluyor. İlhat'la ilgili yani onun işte zındık ve mühit olmasına dair ve razinin dine bakışına dair bir pasaj daha vardı e, makalede. Hüseyin Hoca burada anladığım kadarıyla sadece beş ezeli ilkeye vurgu yapıyor. Diyor ki yani e, onun deist, mühit olduğunu ancak bu beş ezeli ilke üzerinden çıkarsayabiliriz. Bunun dışında dine ve peygamberlere gerek olmadığına dair iddiaları ya da kutsal kitapları eleştirdiğine dair iddiaları bunun eserleri günümüze ulaşmadığından hani çok fazla bir yorum yapamayacağız. Bu nedenle çekinceyle karşılamak durumundayız. İhtiyatla yaklaşmalıyız diyor. Bir güzel bir tavır. O ee, bugünden o günleri yargılamamak için önemli bir şey. Dolayısıyla sadece bu beş ezeli ilkeyi söylemiş olması İslam akaidi açısından sıkıntılı olduğundan deist olarak anılmasına sebep olmuştur diyor. Böylece bitiriyor arkadaşlar. Evet benim özetim söyleyeceklerim sunumum bu kadar. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum. Bakalım neler paylaşacaksınız. Merak ediyorum. Buyurun. Evet. Sorusu olan ya da katkı yapmak isteyen arkadaşlarım varsa e, onları dinleyeyim. Olması lazım. Var sorun var benim. Evet Yasin. Birkaç tane var. Epey biz. Yani kafam da karıştı zaten. Hadi bakalım. E, hocam beş ezeli ilkeden e, ikincisi olan küllü nefisle alakalı bir tanesi tamam. durum vardı da. Yani anladığım kadarıyla tabii sadece makaleyle e, bağlı kalmadım başka bir makale daha okudum. okudun? Evet orada alemin yaratılışının sebebinin e, küllü nefis olduğunu anladım ben. Daha, Hı -hı. Yani burada Hı -hı. da aynı şeyi söylediniz. Hı -hı. Yani Hı -hı. burada alemin varlığa gelmesinin yani yaratılmasının sebebinin nefis olması burada Hı -hı. yaratıcının yani e, bir sebebe bağlı kalması, yani sorun tam olarak şöyle, yani hmm. alemi yaratması, varlığa gelmesi için neden bir sebebe ihtiyaç duydu yaratıcı? Yani bu sebep olmasaydı hmm. alem olmayacak mıydı? Ya da hmm. bir sebep yani. Şöyle, mevcut durumdan yola çıkıyorlar ya, filozoflar artık alemin var olduğunu görüyor içerisinden. Bunun nasıl olduğunu felsefi bir yolla, mantıki bir yolla daha doğrusu, rasyonel bir yolla izah etmeye ihtiyacı duyuyor. Her filozof gibi. Razi de öyle düşünüyor. E tabi şimdi bunu bir şekilde başlatması lazım değil mi? Yani nereden başlatacak? Ya işte e, yoktan yarattı diyecek e, kelamcılar gibi. işte Kur'an'da bahsedildiği gibi. Ya da rasyonel bir gerekçe bulması lazım filozoflar gibi. E, filozoflar rasyonel gerekçeyi genellikle neyle buluyorlar? İşte e, Sudur Nazariyesi'yle buluyorlar. Yani Sudur Nazariyesi'nde e, ilk bir vardı, bir, bir tanrıydı, bir akıldı. Hem akıldı hem makuldü, kendisini de düşünürdü, kendisi de düşünürdü aynı zamanda. Kendisini düşünürken o ara e, kendisinden ikinci bir akıl taştı. Yani böyle başlatıyor Sudur Nazariyesi. Ve varoluşu ta madenlere kadar, bütün varlıkların oluşumuna kadar ne yapıyor? Açıklıyor bu sudur yoluyla, taşma nazaryesi yoluyla. Şimdi Razi de buna benziyor bu açıklaması ama biraz tabii mitolojik bir açıklama yapıyor. Diyor ki bir şekilde ben bunu başlatmam lazım. Yani bu yaratıcı var, tamam bana göre diyor. Ezeli bir ilke bu, var. Bu yoktan mı yarattı yoksa vardan mı yarattı? Onun mantığına göre bir filozof olarak diyor ki, ya hiçbir şey yoktan meydana gelmez. Bakın bu temel bir e, argümandır. E, antik Yunan düşüncesinde. Hiçbir şey, özellikle Demokritos. Hiçbir şey yoktan e, var olmaz. Var olan bir şey de yok olmaz. Ne oldu? O zaman her şey ezeli oldu değil mi? Alem ezeli oldu. Peki bunu nereden başlatacak? Razi külli nefse bu rolü veriyor. Diyor ki çünkü onun ismi nedir? Nefistir. Nefis neyle bilinir? Hangi özelliğiyle bilinir? İstemesi. Arzu etmesi. Arzu etmesi. Tamam mı? Faal olarak nefis arzu ediyor. istiyor, raziye göre. Ne istiyor? Bir kaba girmek istiyor. Bir şekil vermek istiyor. Yani şekil boğmak istiyor daha doğrusu. Dolayısıyla bunu yapmak istiyor ama kendinde bir kudret yok. Bir bilgi yok. Bunu nasıl yapabileceğini tam olarak bilmiyor. Razi böyle bir Kurgu yapıyor. Ve bu kurguda hemen Tanrı'ya rol nereden geliyor? Tanrı bunu gördüğü için bütün bu olup biteni, bu kaosu, düzensizliği hemen olaya müdahale ediyor. Şimdi Tanrı'nın müdahalesi de Tanrısallık özelliğinden. Nedir o? Merhameti ve hikmeti. Merhameti ve hikmetiyle ne yapıyor? Bu, bu kaosa müdahale ediyor ve kozmosu meydana getiriyor. Yani bütün bu külli nefsin yapmak istediği, şekil verme, suret verme işini o yapmış Böylece alemde yaratılmış oluyor, razinin mantığında yaz. Anladım hocam. Başka? Yeni sorayım mı hocam? Sor. Ee, bir de. E, daha beş... yüksek sesli, kayıt altına alıyor ya soruları. Tamam hocam. E, Tamam hocam. Ee, beşinci ezeli ilke olan dehirli alakalı hocam. Ee, bir şey merak ettim. İnsan, sure, insan suresi var Kur'an-ı Kerim'de. hani orada geçen birinci ayette geçen e, zamanla. Raziye'nin anlattığı zaman birebir örtüşüyor mu? Bu Bir bunu merak ediyorum. Bir de e, Dehr'in, yani beş ezeli ilke içinde yaratıcı ve Dehr'i, e, daha doğrusu zamanı yaratıcı karşısındaki konumunu merak ediyorum. Yani e, madde ve e, mekan olmasaydı yine zaman yaratıcı için olacak mıydı? Yani yine zaman olacak mıydı bizim için? Şimdi Razi'nin Razi mantalitesi açısından bunlar beş tane Ezeli ilke beraber var. Yani her biri kendi başına var yani. Mekan da var, zaman da var, heyula da var, külli nefis de var, tanrı da var. Tanrı belki varoluş olarak bunların hepsinin üstünde bir pozisyona sahip hikmetiyle, kudretiyle beraber ama bütün bunlar pasif de olsa, kimi pasif, kimi aktif de olsa, ezeli özelliğine sahip, ezelilik özelliğine sahip. Şimdi dolayısıyla bunları şu olsaydı, bu olmasaydı diye biz düşünemeyiz ama bu zamanla ilgili Kur'an-ı Kerim'de söylediğim e, ayetin şu anda tam bilmiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin özellikle işte e, bizi zaman yarattı, bizi zaman e, öldürüyor dedikleri bir ayet var. Ee, evet. Ve zamana hani tapmak anlamında dehriyun dediğimiz, e, dehrilik dediğimiz bu felsefi görüşün ortaya çıkmasının sebebi de bu. E, bu dehir kavramı işte Kur'an'da bahsedilen o müşriklerin ya bizi Allah hani yarattı ya da Allah yaşattı, Allah öldürüyor sözüne karşı söyledikleri aslında bütün bunları Allah değil zaman yapıyor. İşte biz zaman karşısında e, yaşlanıyoruz. Zaman karşısında yıpranıyoruz, zaman bizi bu e, evrende, alemde evirip çeviriyor sonra da öğütüp, e, yutup yok ediyor diyorlar. İşte bu görüşü savunanlara yani zamanı bir yaratıcı, e, evirici, çevirici e, ve so sonra da yok edici, e, ezeli bir tanrı gibi gören e, ama tabiatın bir parçası olarak gören e, düşünce, dehriyon olarak anılıyor aslında bu düşünceye biraz benziyor Razi'nin yani Razi hani Kur'an'dan çok fazla referans alan bir filozof değil ee, dolayısıyla o ayetleri benzeştirmemiz doğru olmaz anladım hocam. teşekkür hocam. ederim evet arkadaşlar Mehmet sorun var mı? Yok hocam şu an için. Tamam. Merve? Hocam Naile'nin bir sorusu vardı. Chatte de. Ha, Naile görmedim ben chat'e bakmadım mı? Ee, sorabilir Naile. Ya da sen sorusunu okuyabilirsin bana. Naile aslında mikrofonunu açmış da konuşmuyor. Hadi. Naile konuşur musun? Konuşmuyor. Hocam şey galiba şey sormuş. Ee, razi hazı dünyevi ve uhrevi olarak ikiye ayırıyor. Hmm. Dünyevi haz ölümle biter. Uhrevi haz ahiretteki hazlardandır. hazlardır. Hmm. O zaman bu dünyada tasavvufi ilahi aşk ölüme kadar devam etmesi uhrevi haz olabilir mi yoksa dünyevi haz olarak mı kalır? He, e, razi'nin perspektifinden uhrevi haz Tabii farklı. Yani Kur'an'da anlatıldığı gibi değil. Tanrı'nın e, ödüllendirmesi ifadesini kullanıyor. Yani Tanrı'nın evet kesinlikle bu dünyadaki e, ne diyelim insanın yaptığı hataları yanlışları cezalandıracağını e, iyilikleri de ödüllendireceğini düşünüyor. Bunu düşünüyor. Ama e, hani ayrıntı vermese de onun ahiretteki uhrevi hazlardan kastettiği şeyin Yine akılla alakalı erdemler ve o erdemlerin insana sunduğu yücelikler olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla bu dünyadaki dünyevi hazlardan kastettiği şey de tamamen yani dünya bizim nefsimize hitap eden, hevamıza hitap eden hazlar, dünyevi hazlar onlar onun için. Ve bütün bunların reddedilmesini istiyor, arınmak için. Bu hazlardan vazgeçilmesini istiyor e, Razi. Dolayısıyla Allah aşkı tasavvuftaki Allah aşkı tabi Razi'nin hiç aklına gelen bir şey değil ama e, biz onun yerine bunu düşünecek olursak e, tasavvuftaki Allah aşkı e, uhrevi bir şey olur, haz olur. Yani, e, Razi'nin mantalitesinde. dünyevi bir haz olmaz. Aynen. Evet. Firuze, senin var mı sorun? E, hocam teşekkür ederim e, maalesef yok çünkü e, çoğu şeyi anlamadım neden bilmiyorum e, e, benim biraz araştırarak galiba anlamam gerekiyor yani şu an hem makaleyi almayı makaleyi okuyorsunuz değil mi makaleyi, evet, makaleyi okudun ama e, yani herhalde biraz kıyaslıyorum ben İbn Arabi ile e, onların sudur teorileriyle hiçbir şeyle kıyaslamayın her bir filozofun her Hı -hı. bir düşüncesini eğer o makalede size bununla kıyasla denmiyorsa Kıyaslamayın evet. yani kendi başına düşünün. Ee, yani tabii Razi zaten çok alışık olmadığınız şeyler söylüyor. Çok evet. farklı vurgular yapıyor. Dolayısıyla e, hani sevme noktasında da gönlünüz ısınmıyor biliyorum ama <gülüyor> bilmenizde fayda var tabii bu. Evet. Mesela hocam sühre hmm. verdiğinin onnur anlayışı yani İshraki'deki evet, o... ona benzer şeyler de söylemiş. Söylüyor. Olur, i̇şte oradan aynen nasıl bu e, Razi nasıl algılamış Biraz anlayamadım açıkçası tam bakış açısını. Ee, evet. Çok şey yapmadım. Aslında birkaç tane daha kaynak okumam gerekiyordu. Bununla yetinmem gerekiyordu. Ben biraz hazırcı gibi sadece okuyup geldim. Hani biraz araştırmam gerekiyordu galiba. Sihre verdiğiyle de kıyaslamıyoruz. Sihre çok sonra. Yani Razi'den. Dolayısıyla e, işrak felsefesini e, hesaba katarak Razi'yi okuduğunuzda yanlış yaparsınız. Çünkü Razi çok önceden bunları düşünmüş. İşrak felsefesi sonraki bir mesele. Hmm. Dolayısıyla sadece yeni platonculuğa atıf yaparak, Sokrates'e atıf yaparak, onları referans alarak daha anlamaya çalışmak lazım. Bir de evet, çok canım. enteresan bir adam, çok böyle meraklı bir insan, bir bilim adamı aslında, bir hekim. Çinli bir arkadaşı olmuş mesela bir sene, onun evinde kalmış, Çinli bir arkadaşı olmuş Bağdat'ta. O kişiden de çok şey öğrenmiş ve bunlardan bir tanesi de tabii Çin kültürü yani, Maniheizm, Hintoizm, Budizm, hem Hint kültürü hem Çin kültürünü öğrenmiş ve kendisi de İranlı sonuçta. Evet. İranlı olduğu için eski İran dinlerinden de kaynaklanan bir takım e, görüşleri de e, kullanarak böyle bir teori ortaya koyduğunu farz etmek lazım, öyle düşünmek lazım. Aynen, dönem olarak düşünerek, açılı evet. dönem olarak. Hiç hmm. biraz birkaç tane makale okumam gerekiyor galiba ya da e, biraz böyle risalelerini okuyun mesela. Mahmut Kaya hocanın çevirisi Felsefi Risaleler Razi diye. Onu okuyun. Orada gayet güzel detaylı kendi eseri zaten onun çevirisi aratırsa da var Türkçesi de var. Ona bakın. İnşallah hocam onu. Tamam. Eee ümü Seni söyleyeceğim. Merhaba ama, hocam. Süreceğim. Merhaba. Yani yok dinliyorum ben sizi. Herkesin ortak düşüncelerini dinleyerek geçiriyorum şu an. Hı -hı. Çünkü deminki arkadaşımızın da söylediği gibi ben İslam felsefesini zaten çok iyi anlayan biri değilim açıkçası. Hı -hı. E, katılma şeyim de arzum da bir şeyleri okumak, bir şeyleri duymak Hı -hı. E, amaçlıydı. Zaten böyle böyle olur yani. Merak İnşallah yani öyle. Şu anlık bir sorum Hı -hı. yok sizleri dinliyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica evet, o zaman e, sorusu, Hocam, olan, sorusu olan varsa dinleyeyim ben. Naile'nin bir tane daha sorusu var. Tamam. Nailen diyor ki, razi peygamberlik müessesesini gereksiz görüyor. Razi Hı -hı. bakış açısıyla olaya bakarsak, vahiy Allah'tan insanlara nasıl ulaşacaktır? Allah melek, insan bu boşluğu nasıl doldurur? Evet, o insan fıtratıyla bunu ıı, düşünüyor. Diyor ki yani Peygamber olsaydı, eğer e, peygamber olsaydı tabii bu görüşleri az önce söylediğim gibi net değil. Bu e, Hatim Er Razi'nin kitabından onun olduğunu düşünerek e, iddia ettiği bir takım e, görüşler, yani daha doğrusu Razi'ye ait olduğunu söylediği görüşler olduğu için söylüyoruz. Diyor ki Ebu Hatim Er Razi, e, bu peki Razi peygamberlerin gereksiz olduğunu, hatta yani yalancı olduklarını söylüyor diyor. Neden? Çünkü Allah diyor böyle adaletsizlik yapmaz. Her insanı eşit yaratır. Yani birisine işte ona vahiy verecek derecede ve onun hiç günah işlemesini sağlayacak derecede, işlememesini sağlayacak derecede masum yaratırken, diğerlerini her türlü günaha açık ve bütün vahiy bilgiye kapalı şekilde, yaratması doğru değildir. Yani bu eşitsiz bir durumdur diyor Razi, böyle demiş. Dolayısıyla bu, bu noktada imkansızdır, bu Allah'ın adaletine de sığmaz. Peygamber olarak kendisini anlatan kişiler ya da dinler genellikle insanların mahfuna sebep olmuşlardır. Savaşlara sebep olmuşlardır. İşte günümüzde olduğu gibi mezhep ayrılıklarına, çatışmalara sebep olmuşlardır. E, insana Allah e, hiç kaybolmayacak çok önemli iki büyük nimet vermiştir. Bu ilk büyük nimet akıldır, ikincisi adalet duygusudur ve bunlar insanın tabiatında vardır. Dolayısıyla bunlar yoluyla insan en doğru, en hakiki, en güzel bilgiye zaten ulaşır. E, peygamberliğe de dine de gerek yoktur tarzında bir takım açıklamalar olduğunu söylüyor Ebubekir. Bekir. Şey, Ebu Hatim er Razi. Aslında hocam orada ilk söylediğiniz kısımda söylediği şey benim de kafamı karıştırıyor. Yani hem şöyle anlatıyoruz bizler de çocuklara anlatırken peygamberler günahsızdır. Onlar Allah'ın koruması altında diyoruz. Hem de kendi özgür iradeleriyle bir şeyleri yaptıklarını söylüyoruz. O benim de mesela kafamı karıştırıyor. Elbette ki inanıyorum ama bir yere geldiği zaman sınıfta bunu anlatırken bile çocuklara orada kendi kendime soruyorum. Ya Sürekli Allah'ın e, işte koruması altında olan biriyle biz nasıl zaten kıyaslanalım gibi düşünmüyor değilim yani. Şöyle ben e, şunu söyleyeyim, peygamberle kendimizi kıyaslamaya e, gerek yok. İnsanlar hani bir rekabet içinde de değil bu anlamda. Yani Hı -hı. biz e, bunu nasıl düşünürüz? Her birimizi e, peygamberle yarışan e, birer insan gibi rekabet ortamı e, içerisinde düşündüğümüzde bu gelir aklımıza. Hı -hı. Biz evet. rekabet eden varlıklar değiliz aslında. Yani ne kadar içinde bulunduğumuz bu e, tüketici toplum, tüketim toplumu e, insanlarla rekabet etmemizi bize dayatsa da aslında biz e, dayanışma toplumuyuz. Ve peygamberlik müessesesi de bu dayanışmayı e, sağlamak için e, ortaya çıkmış bir müessesesi. Yani peygamber e, insanlar arasındaki bütün uyuşmazlıkları, bütün çatışmayı... Bütün işte eşitsizliği yok etmek için ortaya çıkmış ve onları birleştirmiş işte renk ayrımı, ırk ayrımı, kadın erkek cinsiyet ayrımı olmasın, insanlar ezilmesin, günahsız insanlar boş yere öldürülmesin diye. Şimdi Peygamberimizin çıkışını böyle düşündüğümüz zaman bu oluyor aslında dünyaya yeni bir soluk kazandırmış oluyor ve insanları bir araya toplamış oluyor. Böyle bakmak lazım. Yani biz rekabet açısından bakınca işte Allah onu koruyor, bizi korumuyor. Allah ona bilgi veriyor, bize vermiyor gibi bir şeyle düşündüğümüzde sanki haşa peygamberi kıskanıyormuşuz gibi bir oluyor. Yani aslında böyle hocam böyle kıskanıyor, kıskanmak değil de mesela ben şunu hep düşünüyorum hem yaptığı bütün olaylar, söylemleri takip edilen bir insan. Hatayı yapar mıydı zaten? Zaten yapmazdı oluyorum. Evet. Böyle bir durumda onun mesela işte değerlerini hiç hata yapmamasını da anlatıyoruz bir taraftan. Evet. Şimdi orada bir şey oluyor. Zaten sürekli her hareketi, her konuşması, davranışı takip edilen biri. Evet. Tamam evet. orada iki mün mektuma bir hata yapıyor, evet. Ama evet. bir taraftan da bazen bütün savaşlarda savaşlara çıkarken bütün ayetleri anlatırken. Her şeyine müdahale eden bir melek var, yanında olan bir melek var. Şimdi orada irade ve iradesizliğini nasıl kıyaslayacağız ya da nasıl anlayacağız? Burada takılıyorum, burada. Yani kıskanmak değil de orayı anlamak diyeyim, anlayamıyorum. Onu şuradan anlayacağız. Ben hep şu sözümü aklıma, sözünü aklıma getireceğim. Yani bir ayet var ki onu düşündüğümde hani saçlarım ağracak gibi olur çok ağlarım, hiç e, gülesim gelmez gibi söylediği, emrolunduğunuz gibi dost doğru olun ayeti kerimesini Peygamberimiz ifade ederken, onun ağır yükü altında nasıl ezildiğini itiraf ettiği, ifade ettiği cümleler e, beni hep etkilemiştir. Bu anlamda e, tabii ki kendi iradesi e, var ve bir kul olarak hani ibadet eden bir kul olmayayım mı, şükreden bir kul olmayayım mı ifadesini de hatırlarsanız, kendi sorumluluklarını da bir peygamber olmasına rağmen cennete yani cennete gideceğini kesin olarak bilmesine rağmen yerine getiren ve bundan kaçınmayan insanlara sonuna kadar örnek olan, her türlü sıkıntıya, cefaya katlanan bütün bunları düşündüğümüzde öyle sadece melek Meleğin iradesiyle kontrol altında olan bir varlık değil peygamber yani. Evet. Ama Allah adına konuştuğunda onunla ilgili yani vahiyleri tebliğ ettiğinde hiçbir zaman kendi nefsinden konuşmaz diyor. Kur'an'ın beyanıyla. o asla kendi nefsinden konuşmaz. Böyle bir durum söz konusu. Nübüvvet konusunu işleyen makaleleri okuyabilirsin ümmü bununla alakalı. Tamam hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, var mı arkadaşlar başka sorusu ya da değerlendirmesi olan arkadaşımız? Tamam. Yoksa inşallah haftaya yeni konumuzla görüşmek üzere diyelim. Yalnız tabii bundan sonra artık siz de böyle değerlendirmeler yaparsanız, en azından beşer dakika her arkadaşa bir Süre verelim. Bundan sonraki uygulamamız öyle olsun. E, bu şekilde özetlerinizi de çıkarırsanız konuyu daha iyi anlarsınız. Yani bunu benim anlatmam, hani ben e, zaten kendimce biliyorum, bunları yıllardır anlatıyorum. E, ama sizin ne kadar bildiğinizi ve anlatabildiğinizi görmem benim için daha iyi olur. E, böyle daha hazır olarak gelirseniz inşallah e, daha kısa bir sunum yapmaya gayret edeceğim ben de. E, sunumun e, ders saatinin uzun kısmını size bırakacağım inşallah. Haftaya böyle bir şey yapalım inşallah. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere hocam iyi akşamlar. Sağ olun.